Kötke Dünyası'ndan hepinize merhaba. Bugün e, isminiz neydi? Sevgi. Sevgi Hanım bizi tercih etti. ve tüm göz önünde gerçekleşti. Kendisi ne derece memnun kalmış. E, Kendisinin yorumlarını almak istiyoruz. Ben Buyurun. buraya telefonumu getirene kadar neredeyse üç telefoncu gezdim. Ama hiçbir telefoncu da e, böyle bir sistem görmedim. E, Tamamen orijinal kırılmıştı canım. Yedi Plus. E, orijinal takıldı. Gözümün önünde yapıldı aldım. Formulu da aldım testi. Ee, o yüzden açıkçası hemen bir saat içerisinde yapıldığı için işlem çok mutluyum. Gözümün de olduğu için güven tam. Burayı tercih edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de Sevgi Hanım gibi mağduriyet yaşamak istemiyorsanız e, Kariköy Cep Dünyası yeni adıyla TeknoBest'i yani bizleri tercih edebilirsiniz.